Adem ödül için Anıl'ı seçti, Damla ise ödül için Nahi seçti. Sevdikleriyle görüntülü konuşan yarışmacılar, moral defoladılar. 26 Haziran Salı günü, yarı finale çıkacak ikinci kişi belli olacak. Gördüğümüz üzere Töör abi hala sakat, oyunlarda oynayamıyor. Diğer yarışmacıları, zorlu bir parkur bekliyor. Gördüğümüz üzere inanılmaz, sağanak yağmur yağıyor.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 Kesin sonuçlar bu akşam belli olacak. Tuör abinin ismi sakat olduğu için yazılabilir. Damla da aynı şekilde. Performansı iyi olsa bile, ismi yazılabilir. Tuör abinin sevenleri çok, uzun zamandır eleme potasına çıkıyor. Fakat elenmiyor, çok güçlü. Damla'nın da sevenleri fazla. Fakat sona yaklaşırken, her şey olabilir. Merakla beklediğimiz, sonuçları çarşamba akşamı öğreneceğiz. 27 Haziran çarşamba kim elenecek? Sizce kim gider, sizlerde desteklediğiniz isimleri, tahminlerinizi ve kimin Kıbrıs'a veda edeceğini yorum kısmında belirtin. Sizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.